Herkese merhaba arkadaşlar videoda ilk defa böyle bir giriş yapıyorum. Arkadaşlar şu an oyun çöktüm. Ee, videoda inanmayanlar için buraya göstermek istedim. İnanmayan filan olur. Oyun çöktü abicim videonun ortasında. 8. dakikada çöktü ve video çöp oldu arkadaşlar. Şu an minecraft açılıyor. Neyse açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar şu an oyun açıldı. Ee, hemen videoda yani kaybolan videoda ne bulduğunu söyleyeceğim 7 tane kömür buldum 6 tane çiğ ee, video önceleri 2 tane 64'lük buldum yani şu şey var yani şu bakın şu an şey yapıyorum zoom oralardan topladım ee, bir de şu 4 tane şunu şeyden aldık ee, mademden Orada kafama kumlar filan düştü. Ben orada videoda söyledim ama Allah'tan <gülüyor> oyun çekmiş. Yoksa orada ben demekten. Şu an sakinleştim biraz. Video yani ön... önceki videoda şeydim ki sinirliydim ama bir görmen lazımdı. Yani şey yaptım. Telefonu yere fırlattım malumcıkla. <gülüyor> ama çok fazla uzadı değil ya Yani altta böyle şey var halı. Altta böyle halı var zaten telefonda kılıfı var bir şey olmadı bir de ekran koruyucu var Allah'tan telefona bir şey olmadı Neyse ya neyse ee, şimdi akşam olmuş ben ev neyse şimdi evi bulamam çünkü bir sürü ev var anlatsın şimdi ben bir kilit çekelim arkadaşlar hemen bak he Aferin bir kere gece beni kırk kere uğraştırıyorsun kardeş tamam Şimdi geldik eve yatalım yatağımızı ee, bu bölüm maalesef kısa olacak çünkü dediğim gibi oyun çöktü video kaydını kurtaramadım ee, kurtarabilirsem artık gerçi sesi de silik artık yani kurtarsam da bir altı ay ee, bu bölüm seçimler olacak. Onun dışında ben biraz hayvan eklemek istiyorum hem de ben Hayvan ekledim arkadaşlar 8 tane et kestim çünkü biliyorsunuz ki Bu map'te ben hayvan eklemeyi bile unutmuşum yani şeyi eklemeyi unutmuşum abicim Keşke kum yerine Toprak inseymişim Katman kayasını kaldırmasaymışım Şu an biz Oooo Finale doğru gidiyorduk Şimdi biz Azap çekeceğiz kardeşim Neyse neyse Olsun canımız sağ olsun Arkadaşlar, de bu bölüm seçimler falan olacak. Ee, Seçim nerede yapsa acaba? Şuradan yapsa. Bu arada e, da mı olsak? Burada arkadaşlar, barışçıdan kalayım yoksa hem, hem burada bir şey daha soracağım. Şimdi, bak, ben beş tane koyun kestim. Bu coin'den ayrı bir iki tane et düşü arkadaşlar. Ama e, ben şimdi şey yaptım. E, bu survival'de bu map'te ekledim iki tane et düşmüyor bunun çözümü lütfen bilenler yazsın çünkü iki tane etin önemi var biri normal et bir de bir malzeme filan yapmak için et lütfen bu modun çözümünü plan varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın veya çözebilecek diye. lütfen yazsın lütfen yazsın ee, şimdi dur seçimleri nerede yapsak bakalım muhtarlığı kim alacak Vallahi muhtarlığı biz alamasa evayı yiyeceğiz çünkü bizi köyden kovacaklar ee, Seçimlerde komik şeyler de olacak biraz Anılar da olacak geçen videodaki gibi Yani bu videoda Kopabilirsiniz bilmekten kopabilirsiniz ee, Bu arada ben deli bir yemek stoğu yapayım arkadaşlar ee, Gene köylülerden ağır Yani ben köylülerden Eşya aldım Nara görünmüş ben sadece onları ödünç alıyorum arkadaşlar yani. Haksız mıyım? yani ben sadece ne yaptım? Evlerine kondum bir de bitkilerini şapta iki tane. Bir de benim köylü öldürdüğümü diyenler var. Köylüler diyor ki ben kaç tane yok adam öldürdüm Benim köylü öldürdüğüm nerede görülmüş arkadaş? Allah iftira. Var. Halkın görüyor arkadaşlar. Halkın görüyor. Tıng tıng bak bunu ananı senin gelmişini geçmişini gerçi oraya ben kazdım şu an küfür bana gidiyor neyse o küfürü geri aldım burayı ben kazdım değil mi küfür bize giriyor geri al küfürü geri al <gülüyor> küfür bana girmese rahatça girerdim de burada yapmışım dur. Ah kölüğüne şey geldi ya. Lan köylü git lan üzerimden. Kire kalmış üzerinde. Lan fare fare her kere lan. Şş fare <gülüyor> Kendine gel oğlum. Ah seni yapanım ben var ya Heh güzeldi tamam düzeldi düzeldi Düzeldi Artık o, oyun nasıl bir buga girmişse nasıl bir buga sokmuşsak Fare Attım mı lan şimdi Atmışım tamam Fare gidip gidip geliyor Lan ben... Ananı dur Nerede lan şey Odalarda ben daha demin yemek görmüştüm Nerede lan yemek Allah Allah yemek şeyi neredeydi biraz yemek toplayacağım sonra seçimler var zaten bakalım kim muhtar olacak vallahi biz muhtar olamazsa eyvayı yedik koçum cidden eyvayı yedik şimdi gerçi kendi evimizi yaparız anasını zaten biz bunların muhtaç mıyız ki kendi evimizi yaparız aranı bak oyunu azizlikleri yapmayın bana bunu. oyunun azizlikleri nerede lan bu şeyler ben nerede görmüştüm oğlum havuç ya havuç havuç havuç he buldum buldum ha buldum aferin git tamam oraya ilerleyelimiz şöyle emote çekelim yani sonra diyorlar ki yok ben halkın yemeklerini çalıyormuşum yok şöyle yapıyormuşum Ben ne zaman halkın yemeğini şey yaptım ya Vallahi iftira ya Neyse Şimdi kıralım. Değerli halkım Evet Seçimler başladı Diğer köylü arkadaşlarınızı çağırın Şimdi seçim yapacağız artık Kim seçilirse Hımm Sen sana oy vermeyeceğim Hımm Ben Nemzi Başkan'a vereceğim hmm. Bana <gülüyor> iki elmas yani verdi hmm. Ben Ali'ye vereceğim Ali adam gibi adam Hah Attım oyumu Dur yanlış dışarı attım Aa attım oyumu Ben Ali'ye veriyorum Emin misin Evet Tamam Ben de Ali'ye veriyorum lan Sen bana benim Remzi'ye vereceğim daha adam bana o kadar para verdi. O zaman bu da Remzi başkana gelsin. Remzi başkan çok yaşa. Remzi başkan çok yaşar. Dündür, dündür, dündür, dündür, dündür, dündür, Oğlum adam şaşım şarkısı bile yapmışlar ya. Neyse. Diğer arkadaşlarınızı çağırın tamam çağırıyoruz evet ben remzi başkan olarak ilk önce kendime veriyorum Nereden lan benim şeyim heh Kılıcı attım burayı göremediniz o yüzden burayı görmeymiş gibi yaptın. tamam çaktırmayın oyunun azizlikleri devam ediyor ben hiç kimseye vermiyorum ben Ali'ye vereceğim DUM DUM Ben Remzi'ye vereceğim Oğlum hile mi yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz lan Dur lan dur Oğlum oyunun azizlikleri devam ediyor Dur Halide kaç tane vardı lan Halide 4 tane vardı Şunları şuraya at Tamam Acaba kim alacak Neyse Ali siz oyunuzu verin daha Evet şimdi Oyları Sayıyoruz Ali'ye 14 tane oy gelmiş Alkış alalım Oynak oyuna kasma girdi dur Hanenin 14 tane vardı Remzi'nin 11 Yani Yani başkanınız ben hay anasını. Onun azizlikleri devam ediyor. Çık lan buradan. Gir, gir, gir. Yani çık lan. Çık çık. Gir. Ananı aradan yiyinecektim. Lanet. Ananı aradan yiyip Çık. Çık, çık, çık, Sonra bana diyorlar adam öldürmüş Ben şimdi nerede adam öldürdüm arkadaşlar? <gülüyor> evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Ee, daha fazla Minecraft için aşağıdan kanala abone olun, like, En şunlar gibi ben Gamebot'tan almıştım, şunları sileyim. Adaletsizlik olmasın. Şunları sileyim. Evet, bu videonun sonuna geldik. Ee, beşinci bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. Bapanmıyor. Lan F12 basmıyor. Ananı ceddine gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Düzeldi.